Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal Yayınları hazırladığı T.Y.T. Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki açı orta özelliklerinin kazanın testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Soruya baktığımız zaman bir iç açı ortay bir de dış açı ortay. Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende. E, iç, iç, i̇ç açı açıortay ile dış açı ortay arasında kalan açı x ise burası direkt 2x değil miydi? Evet. 2x eşittir 50 ise x'i böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani birinci soru akçay oldu geldik 2. Açılara bakacak olursak şuradaki açıları bulabiliriz. 60-40 daha 100. Buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı diyebiliriz. 60-70 daha kaç? 100-30. O zaman buraya da 50 derece kaldı diyebiliriz. Başka bir şey yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Durduk kaldık. Takıldık kaldık. O zaman takıldıysak şunu yapacağız. Açıların yan yana gelme durumunda da özel bir durum var biliyor musun? Özel durum ne biliyor musun? 180'e tamamlayan açılar. 40-70 daha kaç? 110. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? Hocam 70 derece yapıyor. Hop bak burası 180'e 70. Yani burada bir açı ortay çıktı. 60-60 daha 120. 180'e tamamlayan da 60. Hop burası da 60 çıktı. Yani şu da bir açı ortay oldu. Bak şuradaki üçgende ne oldu şimdi? Hocam buradaki üçgende özel bir durum çıktı. Bu açı ortay. Bu da açı ortay. Açı ortayların kesim noktasından bir doğru daha geçiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya da 2 dış bir iç. Hocam şu dış bu da dışsa o zaman bu da iç açı ortaya olmak zorunda. Hop şöyle. Hocam 80 ise bunlar 40-40 yapar. Ya buradaki iki iç açı toplam bir dış açı ya da buradaki iç açılar toplamından x'i bulabiliriz. x direkt ben iki iç açı görünce dayanamam. Hemen bir dış açı 60 artı 40'tan kaç derece çıkar? 100 derece çıkar dostum. Yani ikinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik üçe. Bak. Açı ortay, açı ortay. Şurası açı ortaylarının kesim noktası olmuş. Neredeki üçgende? Bak şu üçgende. Dikkat et şimdi buraya. Hocam bu iç açı ortay. Bu dış açı ortay. Ne demiştik? Açı ortaylarının kesim noktasından geçen de bir doğru var burada. Hocam yine bir açı var. Ya 3 tane iç açı ortay ya 2 dış. Bir iç açı ortay bir noktada kesişiyorlar. Bu iç, bu dışsa o zaman bu da dış olmak zorunda. Yani şuradaki açının dışı olacak. Hop şöyle şöyle. E hocam iç ile dışarısında kalan açı 40sa burası direkt 80 diye bir iki oran vardı. E 80'se buraya 100 kaldı. Bunlar da 50 50 mi yaptı o zaman? Evet. Cevap böylelikle balık kesir yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Serkan öğretmen bir ABC üçgen çizerek herhangi iki iç açıortayın kesim noktasında oluşan açının ölçüsünü hesaplayınız demiştir. Ali Bagnu ve Can açıortayları yukarıdaki gibi çizmiş. Sonucu 100 ve Bagnu da 120 bulmuştur. Tamam. Herhangi bir üçgen, bak dikkat dikkat, aynı üçgen, bu da aynı üçgen, tamam. Ben buradan şunu bulabilirim. Şuraya a açısı diyecek olursam, hani 100 neye eşit? 90 artı a açısı bölü 2'ye eşittir. Bunu attık buraya 10 eşittir a açısı bölü 2 oldu. A'yı da kaç bulduk? 20 bulduk. Hocam a açısı 20 çıktı, tamam. E bizden şuradaki x isteniyor, tamam buluruz artık. Burada da formülü uygulayıp c'yi de bulabiliriz ama gerek yok ki a açısı 20 ise bunlar 10-10 mu oldu? Evet. 120 10 daha 130 180'e tamamlayan 50 yapar. E o zaman burası da 50 yaptı. E sonra 50 50 100 50 50 100 ise burada da 20 var 120. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Hocam şu açı 60 derece. Bu açı 60 derece ise bunlar 30 30 yaptı. Bu açıda zaten 10 10 e, 30 10 ve x'in toplamı 30 10 ve x'in toplamı eşittir. 180 olacak. E, 40 ise x de buradan 180 40'tan dolayı x de böyle kaç buluruz? 120 derece buluruz. Evet eş yapıları kullandıran güzel bir soru olmuş. Dikkat edin böyle eş yapıları ÖSYM kullanmayı sever. Evet 4. soru Deniz ne oldu arkadaşlar? Balıkesir oldu. 140 pardon. Denizli oldu. Evet 30. Burada 120'yi nereden buldum? 180 40'tan dolayı burası 140 derece yapıyor arkadaş. Cevap Denizli oldu. Pardon. 4. soru Denizli. Geldik beşinci soruya. Hocam şuradaki üçgende dış açı ortay dış açı ortay. E o zaman buradaki açı neydi? X açısı hocam 90 eksi kullanmadığın açının yarısı. X bölü 2 eşittir. Attık öbür tarafa. X artı X bölü 2 eşittir 90 oldu. Buradan 3X bölü 2 hani 2 ile bunu çarptık artı X. 2X artı X 3X bölü 2 eşittir 90 oldu. 3'e bölsen 3'e bölsen 30 yaptı. 2 ile burayı çarpsan X de böylelikle 60 yapar. Bizden de X isteniyor Cevap denizli oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Açı ortaylar verilmiş. Arasındaki açı x ve burası y verilmiş. Bir de x artı y toplamını 210 vermiş. Evet x artı y eşittir 210 bunu kullanacağım. Bir de buradan açı ortaylar arasında kalan açı 90 artı a açısı bölü 2'de y bölü 2'den. Öbür tarafa attık x eksi y bölü 2 eşittir 90 yaptı? Evet. E burada x eksi y bölü 2 eşittir 90 yazıp şey yapabiliriz. Ama y bölü 2 hoşuma gitmedi. Denklemi 2 ile çarpayım. 2 x eksi y eşittir 180 yaptı. Hocam 2x eksi y eşittir. 180 mi yaptı? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? x eksi y. Hocam taraf tarafa toplarsan burada 3x eşittir. Şuradan topladığın zaman kaç geliyor? 390 geliyor. Ve x açısında böylelikle kaç buluruz? 3'e böldüğün zaman 130 derece olarak buluruz. E x açısı 130'sa hani x artı y de 210'du ya x yerine sen 130 yazdığında 130 ile kaçı toplarsan 210 yapar. Ya da 210'dan 130 çıkarttığın zaman Kaç yapar? 80 yapar? Evet Y'yi de 80 bulursun. Şimdi benden ne isteniyor? X eksi Y isteniyor. X 130'du. Y de 80'di. 130'dan 80 çıkartınca cevap ne yapar? 50 yapar. Altıncı soru Ceyhan oldu. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda eşkenar üçgen ve orta taban testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.